Herkese merhaba. Sanmada. Hoş geldiniz. Ben Emir'e. Bugün yine bir makyaj videosu yapalım istiyorum. Modern bir şeyler istiyorum. Yani yine böyle taşlı tuşlu şeklinde. Ama gördüğünüz gibi saçlarımı klasik yaptım. Yani klasikle modern harman olacak. Renkler konusunda nasıl gitsek bilemiyorum. Şimdi başlayalım, yolda belli olur diye düşünüyorum. BB bir, bir Cujun'la makyajımın bazını oluşturdum. Tatlı, güzel bir pembe bazı yapalım. Biraz için Espoan'ın şu çift taraflı fırçasını kullanacağım. Yine Espoan'ın önceden almış olduğum bir göz far paleti. Oradan bugün takılacağım. Şimdi şu renkten devam ediyoruz bu tatlı pembeyle. Şimdi şuradaki kullanacağım arkadaşlar. Şimdi Şiko'yu gördüm. Diye. Şorak çanlamasından gidelim. Artı silik parıldamaya geçebiliriz. Birçok arkadaşımda da Twinkle Pop diye bir far görmeye başladım. Onda merak etmiyor değilim ama şu an benim elimdeki en parıldak ürünler bunlar. Göstereyim size de. E bu parıldaklardan şu ortadakini seçiyorum. Geçiş olması için şuradaki parlak rengi kullanacağım. Sarım trak görüyorsunuz. Gold. Eyeliner çekme olayına gidelim. Bu far paletinden irş seçeceğim yine. Ve Tutsun'un çok tatlı bir fırçası var. Yıllardır severek kullanıyorum. Çok kaliteli. Denk gelirseniz almanızı da tavsiye ederim. Bobby Brown'ın Forest' diye metalik bir eyeshadow'unu almışım. Bakın şöyle. Gözümün altına da ondan süreceğim. Bu taşları almak öyle zor bir şey ki çiğn işkencesi gibi bir şey desem abartmam herhalde arkadaşlar. Kaşları da oturtalım. Aslında daha farklı bir şey düşünüyordum ama benim kaşlı ve göz arası sizin de görebileceğiniz üzere çok uzak değil. Kaşlarım dağını için o yüzden oraya iyi bir denge yapmak gerekiyor. Şimdi diğer tarafa da aynısını yaptıktan sonra makyajım bitiyor. Dudaj olarak da heradan takalım. Şuradaki rengi kullanacağım. Ve de gördüğünüz üzere makyajım bitti. Klasik saçla modern bir makyaj. Bir arada bence gayet de güzel durduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Alta yorum bırakabilirsiniz. Ben bu makyajlardan çok keyif aldım. Arada böyle klasik makyajlar da yapmak istiyorum tabii ki. Ama şu anda çok bunlara ilgi duyduğum için hemen yapmak istedim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.